Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bundan sonra Amerika'da da okuduğum bölüm olan film sektörü, oyunculuk vs. hakkında kanala çok fazla içerik yüklüyor olacağım. Bugün de aslında onun başlangıcını yapmak üzere uzun zamandır gitmeyi beklediğim bir yere gidiyorum. Ve beraber gidiyoruz. Yaklaşık 1-2 hafta öncesinde Akademi Müzesi açılışını yaptı. Akademi müzesi yani Oscar müzesi biliyorsanız ki Oscar töreni akademiye ait düzenlenen bir ödül töreni ve akademinin seçtiği adaylara ve kişilere bu ödül veriliyor. Thank you to the academy. Yani. Thank you. Thank you to the academy. Um. <gülüyor> ve bu akademinin Los Angeles'ta aslında bir müzesi var bir binası var ee, ve uzun zamandır röneve olmaya çalışıyor uzun zamandır yenilenmeye çalışıyor bu bina ve bu bina benim evime çok yakın sonunda bu müze açıldı hem de geçen haftalarda o kadar güzel bir açılış oldu ki çok fazla ünlü isim bu açılışa katıldım ee, ben de Amerika'ya döndüğüm gibi bu müzeye gitmeyi kafaya koymuştum zaten. Sizle beraber gidelim istedim. Şimdi de bir 10 dakika yürüyeceğim. Daha sonrasında müzeye bulaşacağız. Aslında şu an geldik. Aslında şu an bulunduğum yer tam ödül töreninin yapıldığı yer. Hemen şöyle göstereceğim. Ooh. Aslında resimleri de buraya koyarım. Tam işte buradalardı. Müzenin ilk katında bütün tarihte çok önem taşıyan filmlerin sürekli döndüğü bir ee, İnstallasyon yapmışlar, yani bu ekranlar biraz önce gösterdiğim. Orada oturup onları izleyebiliyorsunuz. Şimdi ikinci kata doğru devam edeceğim. Bu arada muhteşem bir kafe yapılmış. Gezimizin sonunda orada bir şeyler içmek. Şart oldu, şart. Biraz önce girdiğimiz odada aslında backdrop adı verilen bir sanat işini anlatıyor filmlerde çok gerçekçi görünüp arka plan için yaratılan e, resimler demek backdrop e, ve bu ilk defa Alfred Hitchcock'un 59 yılındaki filminde kullanılan e, resimde burada onu da zaten buraya koyuyorum. Bu artık bir sanat haline gelmiş. Hatta Disney ya da Universal gibi stüdyolara gidenler varsa orada zaten çok büyük boyutlarda bunların yapıldığını görecektir. Bunun bir sanat olması da bence çok güzel bir özellik artık. Bu bölümde ise Impact yani etki adı altında bir e, oda yapılmış. Önce Impact yani etkisi olan filmlerin e, olduğu bir tarihi geçit görüyoruz aslında. E, burada işte e, ırkçılık, barış savaş, e, açlık, aklınıza gelebilecek her türlü toplumsal olayla ilgili bir etki yaratıldığı düşünülen filmler. Bir aslında bir film ruhusu şeklinde anlatılmış. Daha sonra ise başka bir etkinin ise kostümlerle yapıldığını düşünüyorlar. Yani demişler ki, bir, bir ikonun yaratılması, bir karakterin ikon haline getirilmesindeki en büyük parçalardan bir tanesi her türlü şeyle onların bütünleşmesi ve bunlardan en önemlisi de kostüm. O yüzden burada böyle çok karakteriyle bütünleşmiş kostümler, gerçekten setlerde kullanılmış olan kostümler getirilmiş ve sergileniyor. Hepsinin de tasarımcısı ayrı ayrı anlatılıyor. Bilmeyenler için tasarımcılar... Önce senaryoları okuyorlar, daha sonra karakterleri tanıyorlar ve daha sonra kostümlerine karar verip çizimleri yapıyorlar if there's an answer it can't wait till another day don't regret making mistakes Söylediğim bir şey var. Bu sektörle ilgili en çok hoşuma giden şey zaten içinde olmama da sebep olan şey gördüğümüz en minik şeyin bile arkasında o kadar fazla emek var ki bence kostüm de bunlardan bir tanesi özellikle Hollywood'da kostüm yani özellikle filmlerin kostümlerinin hepsini neredeyse baştan karakterler için dikiliyor. <gülüyor> Altyazı tarihini e, konu alıyor ve çok en önemli direktörlerin, yönetmenlerin, film yapımcılarının olduğu bir salon bu. E, şimdi gerçekten çok enteresan bir şey yaşamaya gideceğim. Çıkınca size ne olduğunu anlatacağım sana. Bu arada e, artık saklayamayan insanların Oscar'ları alınıp konmuş buraya. E, Takdir edersiniz ki çok eskiden alınmış Oscar'lar büyük ihtimal çoğu hayatını kaybetmiş olanlar. Onların Oscar'ları müzede artık yani. Araya girerek biraz önce yaşadığım müsteşem olayı anlatmak istiyorum açıkçası. Ee, ekstradan bilet alarak para ödediğiniz bir tecrübe var burada. O da Oscar almak. Biraz önce ona yaptım. Çok heyecanlıydım. Ben bayağı konuşacağımı falan zannediyordum. O yüzden biraz gerilmiştim. Ee, çok tatlı bir sistem kurmuşlar aslında. Ee, böyle birkaç kere QR'nızı okutuyorlar, biletinizi okutuyorlar. E, size ne yapacağınızı anlatıyorlar. Oscar çok ağır, dikkat et diyorlar. Ona göre kaldır diyorlar. Ve yaklaşık bir 15-20 saniyen olacak onu alıyormuş gibi yap, seviniyormuş gibi yap diyorlar. Ama yani ilk sefer olduğu için ben çok hani algı yani nereden çekiyorlar falan hiç anlayamadım. O yüzden biraz komik ve değişikti aslında. Ee, gerçekten çok ağırdı size ne kadar ağır olduğunu anlatamam maskarın hani böyle bazen kazananlar şey yapar ya of bu neymiş falan, falan çok ağırmış gerçekten doğruymuş bayağı ağırdı böyle zor kaldırdım kaldırdıktan sonra da eee teşekkür ederim. falan dedim ama yani maskemizi çıkarttırmadıkları için çok üzüldüm tabii ki yani yüzüm görünmedikten sonra neyse sonra 3 dakika içerisinde video mailime geldi <gülüyor> şimdi o videoyu buraya ekliyorum ben bir kez daha gelip şöyle giyinip bu videoyu çekerim. E, İspanyol bir direktör olan, yani yönetmen olan, direktör diyorum çünkü direktörü çeviriyorum. İspanyol bir e, yönetmen e, ve film yapımcısı olan Spike Lee'nin 21 filminin de aslında bu sektöre ne kadar katkıda bulunduğunu anlatmak üzere yaratılmış. Yine kendinin yarattığı bir Installation'dı. Ee, tamamen kendi filmlerinden, kendi sinematografisinden bahseden bir odaydı. Oradaki böyle yani posterlerinin birbirleriyle uyumu, harmonisi, renkler ve hep filmlerde kullanıldığı benzer sinematografi benim çok hoşuma gitti. Onun birlikte orada e, yerleşmiş olması da ayrıca böyle onu yansıtmış. Boy, Stay adamant with the same things But I still hit her up in my day And I stop listening to my conscience Get lost in this nonsense Again and again and She hangs on way too tight like it Animasyon odasında ise tabii ki çok eskiden beri çok sevdiğimiz ve bildiğimiz animasyonların ilk andan son ana kadar tasarımları, çizimleri bulunuyor. Gerçekten çok etkileyici. Burada da en önemli hani bahsedilen şey karakter yaratımının ne kadar önemli olduğu. Burada da yani makesinden tutun çizimine kadar her karakterin en ince ayrıntısıyla düşünüldüğünü zaten görebiliyoruz Should <Sessizlik> filmlerdeki visual efektlerin yani görsel efektlerin önemini zaten hepimiz biliyoruz. Müzenin bu kısmında ise bunları ele alıyorlardı kesinlikle ve e, 92 yılı yanılmıyorsam yapımı olan Terminator ve bu görsel efektlerin ilk en iyi şekilde kullanıldığı filmlerden bir tanesi onun örneğini görüyor olacaksınız ve arkasından böyle görsel efektlerin en çok kullanıldığı filmlerden Lord of the Rings, E.T., işte Interstellar ve daha fazla uzay filminden alınan, daha doğrusu onlarda kullanılmış karakterler ve burada onlar da aslında bu şekilde maket olarak yapılıp daha sonradan görsel efektlerle canlandırılmış. Mesela bu Odyssey filmindeki geminin aslında gerçeği bunu çekerek e, sanki uzaydaymış gibi göstermişler. Aynı zamanda bu salonda çoğu filmden bu şekilde kullanılmış parçalar var. Yine biraz önce çektiğim E.T. gibi. Bu Lord of the Lord of the Rings'den alman yine bir parça. Bu ise 92 yılındaki Batman filminde kullanılan ev. Yine küçük ama biz onu büyük görmüştük tabii ki Gotham City'deki bir yapı olarak. Bu ise Shape of Water filminde 2017 yılında Oscar almıştı. İzleyenler varsa kullanılan karakterin ta kendisi. Müzede herkese rahatsız etmemek için çok konuşamadım. O yüzden çıkışta konuştum. Aralara bunlar gidiyor olacak şaşırmayalım. Ee, müzeyi öncelikle çok çok güzel açıkçası yerleştirmişler. Filmin her türlü kısmını içeriyor müze. Yapım aşaması, işte yönetmen, film making'i, oyuncuları, Oscar'ı, işte animasyon, ses tasarımı sinematografisi yani gerçekten o kadar böyle filmin bütün elementlerini odalara odalara ayırmışlar ki çok güzel düzenli bir müze. Ee, animasyon kısmı çok etkili. <gülüyor> Akademi Müzesi'ne yaptığı bir oda, biliyorsanız Toy Story yani oyuncak hikayesi Pixar'a ait bir animasyon serisi ve bunu bize gösterebilmek için çünkü animasyon kısmında sürekli işte ne kadar zor bir süreç olduğundan, tek tek çizdiklerinden vesaire bahsediliyor. Ee, bize bunu böyle görselleştirerek daha net anlatmak için bir şey yapmışlar ve ben o kadar etkilendim ki başında gerçekten sağerce durdum diyebilirim. Ee, teknik olarak aslında yuvarlak olan makette aynı hani bu kağıdı böyle rırır diye oynattığınız zaman oynayan animasyon gibi ee, sürekli elin yani şeyini pozisyonunu değiştiren yan yana yan yana maketler var önce duruyor. Sonra dönmeye başlıyor. Dönmeye başlıyor. Dönmeye başlıyor. O kadar sonsuz bir hızda dönüyor ki biz artık onun döndüğünü anlamıyoruz. Ve artık o bir animasyon oluyor. Yani böyle çok güzel somut olarak animasyonu anlatmışlar. Buraya da biri seksek çizmiş. Squid Game'de gibi hissettim şu anda. İnşallah bir yerde vurulmayız. <gülüyor> çok şakacıyım bu. gerçekten e, müzelerin en sevdiğim kısmı. sonundaki dükkanları. Her zaman bir şey almaya çalışırım. Şu anda da almama imkan var mı? Sizce var mı? Soruyorum. Soruyorum. O kadar tatlı şeyler var ki bayıldım. Bakalım neler alacağız. Çok para harcamasak iyi olur. Şuna bayıldım aşırı ama aşırı güzel bir gündü o kadar zevk aldım ki gerçekten yetmedi yetmedi çok yoruldum herhalde bir kere belki iki kere daha bu müzeye gelirim daha detaylı her şeyi okurum diye düşünüyorum çünkü hayatımda ilk defa bu kadar ilgimi çeken ve her anını her yazıyı okumak istediğim bir müze oldu o yüzden çok güzeldi umarım sizde bu videodan benim kadar zevk almışsınızdır çok daha fazla bu tarz içerikler devam ediyor olacak o yüzden bu film sektörüyle, oyunculukla, Amerika'da olmakla ilgileniyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Oscar videomu bir daha izleyeyim. Bir daha giyineyim, bir daha. <gülüyor>